Bir dairenin 36 pi'lik bir alanı olduğunu biliyorsak, hemen yazalım. Alan eşittir 36 pi. Bu dairenin çevresini bulabilir miyiz? Bir bakalım. İsterseniz videoyu burada durdurun ve soruyu kendiniz çözmeyi deneyin. Alana bakarak yarı çapı bulabiliriz değil mi? Yarı çaptan da yola çıkıp çevreyi hesaplayabiliriz. Alanın 36 pi'ye... 36 pi'nin de pi r kareye eşit olduğunu biliyoruz. Bu denklemin her iki tarafına bakarsak, şöyle açık bir renkle yazayım, pi r kare eşittir 36 pi. Buradan yarı çapı bulmak için her iki tarafı pi'ye bölmemiz gerekiyor, değil mi? Şunlar giderse, sonuç r kare eşittir 36 oldu. Eğer bu herhangi bir denklem olsaydı, o zaman r'nin artı ya da eksi 6 olduğunu düşünebilirdik. Artı ya da eksi 6. Ama burada bulacağımız bir uzunluk birimi. O yüzden eksi 6 olamaz. O zaman r eşittir 6 diyebiliriz. Şimdi buradan yola çıkarak çevreyi hesaplayalım. Çevre 2 pi çarpı r eşit değil mi? Yazalım bunda 2 pi çarpı r. Yani 2 pi çarpı 6. Bu da 12 pi eder. Oldukça basit. 36 pi eşittir pi r kare. r eşittir 6 ise buradan da çevrenin 12 pi olduğunu bulduk. İşlem tamam.